Merhabalar. Bu videomda Aralık 2019 astroloji gündemine değineceğim. Ve Burçel ilişkin yorumları da yapacağım arkadaşlar. Ancak şu hatırlatmayı yapmak isterim. Özellikle Burçel ile ilişkin detaylıca bir hazırlığım yok. Dolayısıyla ayrı ayrı yorumlar ve videolar... E, çekemediğim için bunları yapamadığım için transitlere değinirken burçlara ilişkin yorumlara da değiniyor olacağım. Dolayısıyla video boyunca burcunuzla ilişkin bir takım detayları öğrenebilirsiniz. Bunu neden yaptım? E, i̇nanın zamanım olmadığından yaptım. Sizin işinizi zorlaştırmak gibi bir kastım yoktur. Ancak genel etkilerin de e, içinde bulunması daha sağlıklı bir video haline getirecek bu videoyu. Çünkü e, özellikle burcu ve yükselenin konusunda e, çelişkide olan olanlar veya dereceler noktasında tam olarak tespit yapamayanlar genel etkiler içerisinde kendine daha doğru bir yer bulacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi burçlara hangi burcun daha nasıl etkili olacağına, hangi derecelerin önemli olacağına da değineceğim. E, bu ay bu şekilde bir sistem uygulamaya çalıştım. Bilmiyorum önümüzdeki aylarda nasıl bir sistem uygulayabiliriz veya bu sistemi devam mı ettiririz? Aralık ayı videoları çekmeyecektim. Sizi boş bırakmak istemediğim için ve burcunuza ilişkin yorumları da merak edeceğinizi düşündüğüm için bir Biraz daha uzun bir video hazırlayarak daha kapsamlı bir aralık e, astrolojik gündemi çekmeyi planladım. Umarım hoşunuza gider ve umarım faydalı olur. Faydalı olacağına inanıyorum ancak e, tabii işinizi biraz zorlaştırabilir ve ayrıca koç burcu, balık burcu gibi yorumlar isteyebilirsiniz. Alıştığınız bir e, sistem olduğu için. Ancak bu şekilde yapmayı tercih ettim. E, bunu başlangıçta belirteyim ki bununla alakalı sıkıntısı olanlar varsa videonun devamını. E, i̇zlemek istemiyorsa e, devam etmeyebilir. Evet, e, Aralık 2019 gündemi bizlere neler getirecek? Hangi burçlar, hangi dereceler aktif olacak? Bunlardan e, teker teker bahsetmeye başlayalım arkadaşlar. Bakalım Aralık ayında e, ne gibi gündemler var? Oldukça hızlı, oldukça değişik bir Kasım ay geçirdik. E, hemen hemen Kasım ayının büyük bir çoğunluğu Merkür retrosu etkisinde olsa da hayatımızda önemli yenilikler ve değişimler olduğu bir çoğumuzun haritalarındaki akrep burcu temalarının ve yay burcu temalarının aktivasyonu gerçekleşti. Ve özellikle Kasım ayının son haftası oldukça şanslı bir haftaydı. Peki Aralık ayında bizlere neler bekliyor olacak hemen bunlara değinmeye başlayalım. Öncelikle 2 Aralık 2019 günü Marsla Kuzey Ay düğümü arasında güzel bir etkileşim var arkadaşlar. Mars 8 derece akrep burcunda, Kuzey Ay düğümü 8 derece yengeç burcunda ve Güney Ay düğümü 8 derece olak burcunda. Bu Mars kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü arasındaki bu güzel etkileşim özellikle su ve toprak burçlarını olumlu manada etkileyecek. Bunlar nelerdir? Yengeçler, balıklar, akrepler, başaklar, oğlaklar, boğalar 8 derece civarında bu gezegenlerde bu burçlarda diziliminiz varsa önemli gezegen dizilimleriniz daha pozitif sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle icil gezegenleriniz varsa. Bu ne demektir? E, Mars ve Kuzey Ay düğüm arasındaki bu açı e, bizlerin hayata geçirmek istediğimiz şeyleri e, yapma noktasında tereddüt ettiğimiz ve adım atmaktan imtina ettiğimiz konularla Teşvik edecek girişimde bulunmamızı sağlayacak kadersel bir takım etkileşimlerdir yani Mars burada diyor ki hayat planını harekete geçirmek için gitmen gereken yola çıkman için harekete geç adım at ve bunun için ben sana uygun koşul ve şartları sağlıyorum senin asla olmaz asla yapamam dediğin şeylerin birebir nasıl gerçekleştiğini gözlemleyeceksin bu alanda artık yerinde sayma ve harekete geç yapman gerekeni yap diyor dediğim gibi özellikle Su ve toprak burçlarında daha etkili olmak üzere bu aktivasyon gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, özellikle tabii yükseleniniz veya güneşinizin burada olması da gerekmez. Örnek veriyorum yükseleniniz. Yay burcundadır, güneşiniz aslan burcundadır ancak akrep burcunda veya yengeç burcunda önemli gezegen dizilimleriniz vardır. Yine e, aynı tesirleri alırsınız. Özellikle 8 derece civarına dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Burada Mars ve Kuzey Erdiyum arasında güzel bir etkileşim gerçekleşiyor olacak. Aynı gün 2 e, Aralık günü Jüpiter'in oğlak burcu transiti başlıyor arkadaşlar. Ee, Jüpiter biliyorsunuz e, uzunca bir süredir, e, bir senedir. Ortalama bir burçta bir sene e, barınıyor. Yay burcundaydı yani yönetici burcundaydı. Dolayısıyla e, burada özellikle yükselen yaylara ve değişken burçlara güzel şanslar getirdi. Ancak Neptün'le sene başından itibaren uzunca bir süredir gerçekleştirmiş olduğu kara açı zaman zaman bu açıyı köreltti arkadaşlar. Jüpiter şimdi oğlak burcunda. Jüpiter oğlak burcunda çok rahat bir konumda değil ancak yine de özellikle güney ay düğümünün Satürn ve Plüton'un fazlasıyla zorladığı oğlak temaları ve oğlak burçları Jüpiter oğlak Transit ile beraber biraz rahatlayacak ve Jüpiter oğlak transiti özellikle iş hayatını kararında yeri geleceği şekillendirme noktasında e, toplumları, devletleri devletlerin yöneticilerini emerecek altına alacak. Burada özellikle yönetimlerle alakalı arkadaşlar çok ciddi bir hak ve adalet e, sorgusu ve arayışına Başlayacak insanlar ve e, burada artık adil olmayan yöneticiler, adil olmayan sistemler ve devletler e, bir şekilde sınava tabi tutulacak diyebiliriz ki Jüpiter oğlağa ilişkin ayrıca bir video e, hazırlamış olmalıyım veya hazırlıyor olmalıyım. Dolayısıyla onun da detayları paylaşmayı tercih ederim. O videoyu izlerseniz eğer e, daha faydalı olacaktır. Jüpiter oğlak. Transiti boyunca haritalarımızda Jüpiter'in temsil etmiş olduğu konularda yine de şanslar ve fırsatlar elde ediyor olacağız arkadaşlar. Buna ilişkinde bir video hazırladım ve bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Evet dolayısıyla Jüpiter'in oğlak burcu transiti hemen aynı gün içerisinde etkili olmayabilir. Özellikle... Oğlak Burcu'nun ilk derecelerinde gezegen dizilimleriniz varsa bu alanlarda şansı ve fırsatı hemen yakalayabilirsiniz. Ancak son derecelerde ise yıl sonuna kadar beklemeniz gerekebilir arkadaşlar. Tabii ki 2020 sonundan bahsediyorum. 3 Aralık günü ise Venüs ve Mars arasında güzel bir etkileşim var arkadaşlar. Venüs 9 derece oğlak burcunda ve Mars 9 derece akrep burcunda. Burada özellikle haritalarınızdaki oğlak ve akrep temalarının aktifi olacağı ve birçok kişi için ani aşkların tutkulu aşkların hayatına gireceği bir süreç gerçekleşecektir. Bu noktada özellikle yükseleni akrep olanlar, yükseleni oğlak olanlar 5. evinde ve 7. evinde 9 derece oğlak ve 9 derece akrep Burcu bulunanların hayatlarına yeni ilişkiler yeni aşklar girebilir. Uzun ve kalıcı birliktelikler girebilir. Bunun yanı sıra Sevgi ve güzellik konusunda kendimizi fiziksel olarak daha çekici hissetmek adına bir takım hamleler yapabiliriz. Kendimizi nasıl daha çekici gösterebiliriz gibi konulara daha çok kafa yorabiliriz. Hayatımızda güzellikler ön planda olacaktır. Tutku ön planda olacaktır. Ve romantizm bu süreçte oldukça ön planda olacaktır. Bunun yanı sıra yükselen yaylar, yükselen teraziler için ise maddi olanakların artacağı, maddi fırsatların artacağı, daha çok karşısına çıkacağı ve bu alanda özellikle e, harekete geçmek isteyeceği bir süreç e, gerçekleşecektir. Yine e, bilhassa yükselen yay ve e, teraziler için de bu kapsamda değerlendirilebilir bu transit. 8 Aralık gününe geldiğimizde güneşle Neptün arasında bir sert açı var arkadaşlar. Güneş Neptün sert açısı özellikle otorite figürleri Devletle alakalı işler, ebeveynler, baba figürleri veya eşimiz veya otorite olarak gördüğümüz kişilerle alakalı bir takım hayal kırıklıkları yaşamamıza sebebiyet verebilecek. Bu anlamda özellikle bir konuda devletten teşvik bekleyen veya babasından veya patrondan destek bekleyen hayallerini gerçekleştirme konusunda motivasyonunun daha iyi sağlanması için bu kişileri arkasına görmek isteyen kişilerin bazıları hayal kırıklıkları yaşayabilir. Özellikle bu etkileşim 15 derece yay ve 15 derece balık burcunda gerçekleşecek ve dolayısıyla yay burçlarını, balık burçlarını, başak ve ikizler burçlarını doğrudan etkiliyor olacak. Bu kapsamda bu sert etkiyi değişken burçlar doğrudan alacak arkadaşlar. Diğer burçlar açısından biraz daha hafif geçecektir süreç. Yine aynı gün içerisinde venüslerin ve hep arasında güzel bir etkileşim var. Bu da Yine güzel aşkları karşılıksız sevgileri ön plana çıkarıyor. Bilhassa oğlak ve balık temalarında gerçekleştiği için yükselen oğlak burçları, yükselen balık burçları, bunun yanı sıra yükselen akrep burçları ve yükselen başak burçları adına hayatlarına çekebilecekleri ilahi aşk, karşılıksız sevgi, hayalini kurmuş oldukları ilişki karşılarına çıkabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra... Kendi projelerini gerçekleştirmek isteyen, kendi yeteneklerini sergilemek isteyen, yine yükselen oğlak, balık, başak ve akrep burçları için ise bu kapsamda gerekli destekler var. Ve yengeç burçları bu etkileşimden doğrudan tesir alabilir. Burada özellikle hayatımızdaki bolluk bereket, hayatımızda başlatacağımız yeni girişimlerde ne derece desteklendiğimiz, eski yaralarımız, eski alışkanlıklarımız, eskiden bizde yara açan ve bizde iz bırakan konularla alakalı şansımıza güvenip güvenmediğimiz noktası. Biraz ön plana çıkabilir arkadaşlar. Bu noktada şanssızlıklar veya şanssızlık olarak yorumlayacağımız olaylarla karşılaştıktan sonra biraz hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ancak bu noktanın üstüne gitmeniz gerekiyor. Bu noktada inadına başlangıçlar yapmanız gerekiyor ki bu zinciri kırabilin. Bu noktada belki de kendi kafanızda kurmuş olduğunuz, belki de kendi önyargılarınızla oluşturmuş olduğunuz bir dünya içerisinde bulunuyor olabilirsiniz. Bu gerçeği de göz önüne almakta fayda görüyorum. 9 Aralık günü Merkür yay burcunda transite başlıyor arkadaşlar. E biliyorsunuz Merkür bir süredir akrep burcundaydı ve Mars'ın da akrep burcu transitiyle beraber yoğun bir akrep teması hakimdi. Merkür'ün yay burcu transitiyle beraber özellikle yükselen yay burçları her alanda şanslı anlaşmalar, sözleşmeler, şanslı kontaklar gibi fırsatlarla karşılaşabilir. Özellikle burada yükselen koçlar seyahat ve eğitim fırsatları yakalarken boğa burçları eşin maddi durumunda gelişecek yeni durumlar ve miras nafaka konularında yeni bir takım kontaklar kurabilirken, ikizler burçları ikili ilişkiler anlamında partnerleriyle daha uyumlu ve iletişimin ön planda olduğu bir ilişki arayışında Olabilirler. Yengeç burçları iş hayatlarında iş arkadaşlarıyla daha pozitif kontaklar sürdürürken aslan burçları riskli yatırımlar anlamında yeni girişimlerde bulunabilir. Başak burçları ailevi temaların ön planda olacağı, ev alımı satımı gibi gündemlerin ön planda olacağı bir dönem yaşarken terazi burçları yakın çevreleri kardeşleri, kuzenleri, ile alakalı önemli gündemlerle uğraşmak durumunda kalabilir. Akrep burçlarının parasal durumunda bir takım iyicil etkiler söz konusuyken ki eğer işi olmayan veya iş değişikliği düşünen bir akrep burcuysa bu tarz değişimler söz konusu olabilir. Dediğim gibi yay burçları her alanda iletişimi ön planda tutacakları bir süreç deneyimleyecekler. Oğlak burçları biraz daha içsel yolculuğa başlarken kova burçları oldukça sosyal olacakları arkadaş çevresini genişleyeceği bir dönem yaşayabilirler ve balık burçları da kariyer hayatlarıyla alakalı önemli sözleşmeler ve önemli anlaşmalarla Merkür-Yay burcu transitini değerlendirebilirler. Merkür-Yay burcundayken arkadaşlar bizler biraz daha geniş perspektiften bakmaya çalışırız olaylara. Bütünü görmeye çalışırız. E, detaylarla çok fazla işimiz yoktur. Özellikle sorgulamalar, adalet, hak hukuk ilahi nizam bunların sorgulaması oldukça ön planda olur Merkür yay burcu transiti boyunca e, zamanı geldiği zaman Merkür'ün yay burcu transiti hakkında daha detaylı ve kapsamlı bir video hazırlarım şimdilik bu kadar diyelim ve hemen 12 Aralık'taki dolunaya geçelim Evet arkadaşlar 12 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 19 derecesinde bir dolunay var. Biliyorsunuz dolunaylar ay ile güneşin karşı karşıya olmuş olduğu bulunduğu gökyüzü olayları ve e, bundan mütevellit e, bir takım yerginlikleri içerisinde barındırmakta. Bu dolunayın e, etkileşimi özellikle 2020 Mayıs ayında e, aks değiştirecek olan güney ve kuzey ay düğümlerinin bir e, öncü etkisini gösterebilir arkadaşlar İkizler burcunda gerçekleşen dolunay özellikle ikizler yay başak ve balık burçlarını doğrudan etkileyecek olan bir dolunay haritalarımızda e, yakın çevre ilişkilerinin iletişimlerimizin e, sık görüştüğümüz kişilerle olan ilişkilerimizin ön planda olacağı ve bunları yeni bir düzenleme yapmamız gerekecek bir dönem geçirebiliriz bu e, dolunayla beraber arkadaşlar 13 Aralık günü oldukça ilginç bir gün. Mars Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelirken aynı gün içerisinde Venüs süpürlü kavuşumu söz konusu. Mars Neptün arasındaki etkileşim 15 derece akrep ve 15 derece balık burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla doğrudan su burçlarını etkiliyor olacak. Yani akrep, balık ve yengeç burçlarını doğrudan etkiliyor olacak arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra toprak burçlarına yani boğa, boşak ve oğlak burçlarına da pozitif açılar gönderiyor olacak. Burada özellikle hayallerimizi hayata geçirme noktasında güzel adımlar atabiliriz. Bu alanda her zamankinden daha cesur hissedebiliriz kendimize. Aynı gün içerisinde Venüs ile Plüto'nun kavuşumu söz konusu. Biliyorsunuz Plüto zaten bir süredir Oğlak Burcu'nda. Ee, Venüs de Oğlak Burcu'nda konumlanmış durumda an itibariyle. 21 derece Oğlak Burcu'nda Venüs ile Plüto kavuşuyor. Venüs ile Plüto'nun Oğlak Burcu'nda kavuşumu oldukça önemli bir olay arkadaşlar. Özellikle e, hayatımızda Aşk anlamında, ilişki anlamında, maddi gelirler anlamında kalıcı, köklü ve e, eskisinin iptal olacağı yenilikler beraberinde gelebilir. Ne demek istiyorum? Yani... Artık öyle bir ilişki yaşarız ki eski ilişki hayatımız düşünmeyiz. Evliliğimizde öyle bir noktaya geliriz ki ilişkimiz boyut değiştirir. Öyle bir olay yaşarız ki maddi durumumuz e, toptan ve kökten yeniden e, planlanır ve inşa edilir. Bu gibi yenilikler bu süreçte oldukça önemli olacaktır. Özellikle haritalarımızın 21 derece oğlak burcunu temsil eden alanlarda köklü ve iyicil etkiler ön planda olacaktır. Ve bunlar e, pozitif değişimler olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada venüs fürüte özellikle güzel anlamda kalıcı ve köklü yenilikleri beraberinde getireceğe benziyor arkadaşlar. 15-19 Aralık aralığına geldiğimiz zaman bu 4 gün oldukça keyifli. Öncelikle 15 Aralık'ta Jüpiter Uranüs arasında güzel bir etkileşim var ki toprak burçları önce olarak etkileniyor olacak. Oğlaklar, boğalar ve başaklar 2 derecede gerçekleşecek bu Jüpiter uranüs etkileşimi yani 2 derece oğlak ve 2 derece boğa burcunda gerçekleşiyor olacak. Süreç bu şekilde güzel başlarken ani bereketler bolluklar beraberinde gelirken 19 Aralık'ta Mars satürn arasındaki güzel etkileşim ise e, bunu katmerliyor olacak. Bunu kalıcı ve istikrarlı hale getiriyor olacak arkadaşlar. Mars'ta 19 derece akrep burcunda satürn ise 19 derece oğlak burcunda konumlanıyor olacak. 20 Aralık gününe geldiğimizde Merkür ile Neptün arasında sert bir açı e, dikkatimizi çekiyor. Merkür 15 derece yay burcunda Neptün ise Yine 15 derece balık burcunda konumlanmış durumda arkadaşlar. Burada özellikle değişken burçlar yani başaklar, balıklar, yaylar ve kizler burçları sert etkiler alabilir. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar. Karşımızdaki insana kendimizi doğru biçimde ifade edemeyişimiz veya karşımızdaki insana doğru biçimde algılayamayışımız söz konusu olabilir. Özellikle 22 Aralık civarında yani 19 ila 22 Aralık aralığında bu 3 günlük süreç içerisinde herhangi bir anlaşma, herhangi bir sözleşme önemli bir e iletişim adımı atmamamız yerinde olacaktır arkadaşlar. Özellikle bu saymış olduğum 15 derece yani 15 derece balık, 15 derece başak ve 15 derece ikizler burcu civarında önemli gezegen dizilimleriniz söz konusu ise. Aynı gün yine 20 Aralık günü Venüs Kova burcunda transite başlıyor arkadaşlar. Venüs Kova transitiyle beraber artık Venüs Oğlak transisini uğurluyor olacağız. Bu alanda özellikle bütüncül ilişkilerin ön plana çıkacağı, ilişkilere daha arkadaşçı daha bütünsel bir bakış açısıyla bak ve e, ikili ilişkilerde zekanın ikili ilişkilerde arkadaşlığın ön planda olacağı ve özgürlüğün ön planda olacağı bir süreç başlayacak arkadaşlar. Venüs'ün kova burcu transiti ile beraber e, ikili ilişkilerdeki en büyük arayışımız eee İlişkinin bize katmış oldukları, ilişkideki paylaşımlarımız ve ilişkide bize özgürlük hakkı tanınıp tanınmadığı gibi konular olacaktır. 22 Aralık gününe geldiğimizde Güneş Oğlak Burcu'na transitine başlıyor ve artık Oğlak döngüsüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. 2020'ye doğru geçiş yaparken Güneş'in Oğlak Burcu transiti ile beraber hayatımızda daha çok otorite figürlerinin ön planda olacağı, geleceğimizi şekillendirme noktasında hani ne gibi adımlar adımlar atabileceğimiz gibi konular ön planda olacaktır. 22 Aralık günü yine aynı şekilde Mars ile Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle cesur olmamız, adımlar atmamız noktasında bizi cesaretlendirecek bir etkileşimdir. Yengeçler, balıklar, akrepler, oğlaklar, başaklar ve boğalar doğrudan daha iyice pozitif etkiler alacaktır. Burada Mars 21 derece akrep burcunda, Plüto da 21 derece oğlak burcunda arkadaşlar. Bu gezegen dizilimlerini haritanızda teyit edebilirsiniz bu etkileşimden haberdar olabilmek adına ve yine aynı gün içerisinde yani 22 Aralık gününde Venüs Uranüs arasında da sert bir etkileşim var. Şimdi 22 Aralık günü oldukça önemli bir gün gördüğünüz üzere birçok etkileşimin bir arada olduğu bir gün. Venüs Uranüs arasındaki bu etkileşim özellikle ee, Ani bir şekilde ilişkilerde kopuşları gösterebilir. Özellikle Venüs'ün burcuna geçiş yapmasından sonra ilişkilerde özgürlük arayışı, ilişkilerde sorgulama döneminin başlamasıyla beraber aniden ilişkilerde sonlanmalar, ani başlayan ilişkiler, yıldırım aşkları. Hiç olmaz bu iki kişi bir arada olamaz dediğiniz kişilerin birlikteliği. Söz konusu olabilir. Toplum tarafından çok da hoş görülmeyen birliktelikler ortaya çıkabilir. Ani masraflar ortaya çıkabileceği gibi ani gelirler de söz konusu olabilir haritamızdaki etkileşimlere göre. Venüs burada 2 derece kova burcunda. Uranüs ise 2 derece boğa burcunda bulunuyor olacak. Bu noktada özellikle ikizler... Kova ve terazi burçları aynı zamanda boğalar, başaklar ve oğlaklar. Bunun yanı sıra akrep burcu ve aslan burcu da buralardan doğrudan tesirini alacak burçlar arkadaşlar. Bu noktada e, bu burçlara da dikkat etmemizde fayda var. Özellikle sabit burçlar yani kovalar, boğalar, aslanlar ve akrepler biraz daha sert etkileşim alabilirler bu venüs-uranüs karesinden. Ve 25 Aralık tarihine geldiğimizde Güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim var arkadaşlar. Güneş de 2 derece oğlak burcunda bulunacak. Oranüs de 2 derece boğa burcunda konumlanacak. Özellikle toprak burçları doğrudan pozitif icil etkiler alacaklar. Ve bunun yanı sıra lider burçlar yani oğlaklar, yengeçler, teraziler, akrepler, kovalar, boğalarda bu anlamda pozitif etkiler alıyor olacak. Burada da özellikle otoriteden, devletten... Bizden üst olarak gördüğümüz otorite olarak gördüğümüz kişilerden beklenmedik destekler, beklenmedik hareketler ve cesler görebiliriz arkadaşlar. 26 Aralık gününe geldiğimizde bir tutulma var. Evet bu yılın en son en önemli tutulmalarından birisi biliyorsunuz tutulmalar e, aks değiştirecek 2020 e, boyunca özellikle 2020'nin ortalarından itibaren. Ay düğümleri çünkü yengeç ve oğlak aksından ikizler veya yay aksına geçiş yapacak ve artık e, son e, oğlak ve yengeç tutulmalarını deneyimliyoruz arkadaşlar. 26 Aralık günü oğlak burcunun 4 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek bu da özellikle haritalarımıza Olak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda köklü ve e, önümüzdeki 6 ayı yani 2020'nin yarısını etkileyecek olan bir yeni başlangıç silsilesini gösteriyor olacak. Buna ilişkin ayrıca ve kapsamlı bir video hazırlığında olurum ve e, bunu mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü güneş tutulmaları ve ay tutulmaları arkadaşlar. Bizim kadersel temalarımızı kadersel yolculuklarımızı sembolize eder ve özellikle güneş tutulmaları gözle görülür değişiklikler getirirler hayatımızda bu noktada e, oldukça önemlidirler ay tutulmaları ise içsel anlamda ciddi yapılanmaları beraberinde getirir arkadaşlar. 27 Aralık gününe geldiğimizde Güneş ve Jüpiter kavuşumunu görüyoruz. Güneş ve Jüpiter 15 derece Oğlak burcunda çok özür dilerim. 5 derece Oğlak burcunda kavuşuyor olacaklar. E, bu da hemen güneş tutulmasının akabinde e, gerçekten çok güçlü bir etkileşimi beraberinde getiriyor arkadaşlar. Çok güçlü. E, çok bereketli. E, her ne kadar zorlayıcı olsa da bu yeni başlangıcın bir şekilde ilahi nizamın, ilahi düzenini desteklediği ve bizlerin aslında kolaylıkla üstesinden gelebileceğimiz destekleyici faktörleri, faktörleri de barındırdığı bir güneş tutulması olduğunu söyleyeceğim. Aslında şans yüzümüze gülüyor Jüpiter Oğlak Burcu'nda haritalarımızın Oğlak Burcu temalarını aydınlatıyor olacak ve bu alanlarda artık uzun yıllardır özellikle 2007, 2017 yılından beri yaşamış olduğumuz sıkıntıları artık üzerimizden yavaş yavaş atıyoruz. 19 sonu itibariyle arkadaşlar. 29 Aralık gününe geldiğimizde ise Merkür Oğlak burcunda transitine başlıyor. Ve artık haritalarımızda oğlak burcu tamaları ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yılı kapatırken kariyer hayatımız, parasal durumlarımız, sosyal konumumuz, prestijimiz, itibarımız oldukça ön planda olacak. Özellikle Aralık ayının son haftası birçok burcun oğlak burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda önemli anlaşmaları, önemli sözleşmeleri ve önemli hayati değişiklikleri söz konusu olacak arkadaşlar ki... 31 Aralık günü Merkür Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu da 2 derece Oğlak ve 2 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla köklü bir anlaşma, köklü bir yenilik, bir iş görüşmesi, bir ilişki başlangıcı, bir evlilik. Her neyse bunlar ani bir şekilde gerçekleşiyor gibi olsa da hayatımızda oldukça önem arz eden, oldukça kalıcılık ve istikrar vadeden değişiklikler ve yenilikler olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle Aralık ayının son haftası oldukça önemli, oldukça etkileyici. Bu tarihler yaklaştığı zaman mutlaka bu Tarihlere ilişkin detaylı ve kapsamlı videolar hazırlıyor olacağım. Dediğim gibi bu özellikle Aralık ayı yazmanızı e, yazmanız gereken tarihleri belirttiğim ve e, genel bir tabloyu çizebilmek istediğim bir e, video oldu esasında. Umarım faydalı olmuştur. Aralık ayını bu şekilde kapatıyoruz. 2019'u bu şekilde kapatıyoruz. Belki eğer isterseniz aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle bir 2019 değerlendirmesi yapalım mı? Bunu yapmamızı ister misiniz yoksa önümüze mi bakalım dersiniz. Ee, bu noktada yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer yeterli talep ve istek olursa bir 2019 değerlendirmesi yapabiliriz sizlerle. Özellikle 2019 yılında yaşamış olduğunuz problemleri, sorunları, kadersel değişiklikleri öngöremediğiniz ve kontrol edemediğiniz durumları benle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız ve yorumlarda e, önerilerinizi, isteklerinizi ve e, merak ettiklerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgelci.com adresine e-posta gönderebilir veya instagramdan söyleci hesabımdan beni takip edebilirler. Mutlu bir 2019 sonu diliyorum sizlere ve huzurla geleceğimiz bir 2020 diliyorum. Bu arada 2020 astrolojik gündemini paylaştım arkadaşlar. on da detaylıca dinlerseniz sevinirim. E, ayrıca burç burç 2020 yorumları da e, geliyor olacak. Bunlar da e, bekleme listesinde e, yerini almış durumda arkadaşlar. Hoşçakalın.